Arkadaşlar selamlar ben İsmail Hoca, Sevmeli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoşgeldiniz umarım iyisinizdir. Şimdi sizlere sınavda yaklaştıkça şöyle güzel bir seri başlangıcı yapalım dedik. Dedik kimle dedik? Kenan hocanızla birlikte bu karara vardık. Daha doğrusu Kenan hocanız beni aradı ve ikna etti. Dedi ki hocam böyle bir şey yapsak ben zaten yeni bir seri başlangıcı için bir fikir arıyordum ve ona dedim ki senden Allah razı olsun yani bu şekilde bir şey düşünmüşsün helal olsun. Öğrenciler de bu seriyi çok sever. Dolayısıyla biz bu seriyi yapalım. Seri ne? Konu konu yeni nesil sorularla matematik ve geometri. Şimdi matematik kısmını ben anlatacağım. Geometri kısmını Kenan Hoca anlatacak sizlere. Konu konu yeni nesil sorularla matematik derken neyi amaçlıyoruz? Şunu adı üstünde. Konu konu. Biz bunları böleceğiz. Ve bu konulardan Sevgili arkadaşlarım, yeni nesil soruları sizlere sunacağız. Ama normal, standart bir soru çözümü olarak algılamayın bunu. Ben kendi kanalımda şunu yapacağım. Bu yeni nesil diye hitap ettiğimiz soruları, yeni nesil olarak adlandırdığımız soruları biz nasıl çözeriz? Eski sisteme göre nasıl düşünebiliriz? Soruyu, yani nasıl diyeyim, bazı sorular var ya mesela 15 satır. Yani mesela burada bile örnek veriyorum. Mesela şu ikinci soru. Şu ikinci soruya bakalım. Bu ikinci soru. Büyük bir soru. Kalın bir soru, sesi kalın bir soru. Bak, şurası şöylece yeni nesil bir soru. Sen bu soruyu bir, nasıl çözeceksin? 2 nasıl çözmekten ziyade? Aslına bakarsan sen bu soruları çözmeyi biliyorsun da ben hep öyle tabir ediyorum bunları. Sen o soruya nasıl başlayacağını bilmiyorsun. Soruyu okurken o çözüm aklından gidiyor. Neler yapacağını karıştırıyorsun. Bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruları 15-20 satırda anlatılan ve ekstradan genellikle bir görsel ilave edilen soruları ki bazen sorular görselsiz de oluyor onlara birazdan bakacağız. Sen bu soruları, bu tarz soruları Nasıl böyle 2-3 tane denklemle halledebilirsin? Hadi maksimum 4 denklem diyelim. Nasıl halledebilirsin? İşte bunu denkleme, dökme, matematiğe çevirme. Bu işin matematiğini anlamanın püf noktalarını da ben size anlatacağım. Sadece işte bu böyle çözülür, bu böyle çözülür cevap C'ymiş. İşte bu da böyle çözülür cevap C'ymiş değil. İşin aslını arkadaşlar aktararak uygulayacağım bunları. Şimdi pdf hocam pdf'ler... PDF'leri ücretsiz şekilde açıklama kısmına videoların altına bırakacağız arkadaşlar. Kenan hocanız da aynı şekilde, ben de aynı şekilde. Hocam bu sorular nereden? Sorular burada da gördüğünüz üzere 3-4-5 yayınlarından aldığım, tamamını 3-4-5 yayınlarından aldığım PDF arkadaşlar bu. Ve başka yayınlardan soru gelecek mi hocam? E tabii ki illaki anlaştığımız yayınlar, bilgi sarmal yayınları, metin yayınları... 3-4-5 yayınları yine benim kitaplardan da sorular sevgili arkadaşlarım gelecek karşınıza çıkacak bu pdf'lerde bulabileceksiniz pdf'leri ister indir kendin çözmeyi dene çözemediğin soruları benden izle ya da gel burada pdf'lerini çıkar tamamen bana odaklan ve birlikte, birlikte götürelim biz bu işi tamamen bana odaklan ve birlikte götürelim biz bu işi ki bence sağlıklısı ikinci söylediğim Benimle beraber çözmen. Çünkü dediğim gibi ben sana bu soruları sadece çözmeyeceğim. Bu soruların mantığını, detayını böyle saf haliyle basite indirgeyerek çok güzel bir şekilde açıklayacağım. Ve bundan sonra da sevgili arkadaşlarım herhangi bir derdiniz, herhangi bir tasanız kalmayacak. Bu yeni sorular, yeni nesil sorularla alakalı. Şimdi bunların haricinde hocam ilk konu ne? İlk konuyu ben şu şekilde ele alacağım gençler. Yeni nesil ilk 12 konu dediğimiz tabir hani şu ilk 12 soru dediğimiz kısım var ya matematikte işte o ilk 12 sorudan yani sevgili arkadaşlarım nereye kadar işte çarpanları ayırma üstü köklü oralara kadar olan oran orantıya kadar olan kısımdaki konuları ele alacağım ya hocam tek pdf halledebilir miyiz tek videoda halledilebilir mi hayır tabii ki de o ilk 12 soruyu 12 tane soruda 24 tane soruda halletmeyeceğiz arkadaşlarım bununla alakalı en az 4 tane video gelecek daha sonrasında oran orantı problemlere geçirecek Oran orantı ve problemleri de yine tek videoda değil detaylı bir şekilde birden fazla videoda ele alacağım. Daha sonrasında ise devam edeceğiz. Nedir işte sembolik mantık, kümeler, kartezen çarpım, fonksiyonlar, polinomlar, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık diye devam edeceğiz. Ve istatistikleri kısmını unutmayalım. Bunları da ele aldıktan sonra artık beklediğiniz yere AYT kısmına geçeceğiz. Ve AYT kısmına da sevgili arkadaşlarım yine bu seneki sınav ile alakalı soruları. Yeni nesil kısmı biraz daha az biliyorsun AYT'de. Hatta neredeyse hiç yok gibi ama AYT'de yeni nesil sorular çıkıyor. Peki bu AYT konuları yeni nesilleştirilirse karşınıza nasıl çıkar? İşte bunları da ele alacağız sevgili gençler. Evet başka şöyle bir düşüneyim. değinmediğim bir şey kaldı mı? Değinmediğimiz bir şey kalmadı. Ee, arkadaşlarım bunlardan sonra veya bunlarla birlikte hocam yeni yeni videolar gelecek mi? Yeni videolar gelecek ama bir seri halinde gelmeyebilir aklında bulunsun. Yani nasıl diyeyim böyle bir video serisi halinde Netflix dizisi gibi böyle 7 bölüm 8 bölüm sonra o bir ara verdik sonra 8 bölüm daha şeklinde değil. İşine çok yarayabilecek belki biraz uzun metrajlı ama işine çok yarayabilecek bilgilerin olduğu... Bakın bilgilerden bahsediyorum. Tabii ki soru çözümü de olacak ama bilgilerin olduğu efsanevi şekilde sana hız kazandıracak yeni bir videodan da bahsedebilirim. Buradan sınava girmeden mutlaka izlemen gereken videolardan bir tanesi olacak. Onu da ben sana söyleyeyim. Evet arkadaşım pdf kısmını unutmuyorsun. Açıklama kısmında olacak pdf her videodan önce. Ve sevgili arkadaşlarım artık ya bismillah dedik başladık. Videoda görüşürüz ilk derste ilk videoda seni çok seviyorum. Hoşça kal. Sağlıkta kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.